Herkese selamlar. Yine yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bugünkü videomun konuğu Alperen Özbay. Alperen merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Alay abi. Kendimi şey gibi sevdim, yani böyle <gülüyor> radyo <programı gülüyor> kurum gibi sevdim. Arkadaşlar, Alperen e, bundan belki 6 ay önce falan bana LinkedIn'den mesaj attı. E, İngiltere'ye gelmek istiyorum, nasıl yaparım, nasıl ederim, acaba yapabilir miyim? E, iş bulabilir miyim, çalışabilir miyim, geçinebilir miyim gibi sorular sordu bana, uzun uzun. E, hatta böyle aralıklı olarak kaç gün aralıklarla falan da yazdığı zamanlar oldu. Daha sonra ben e, işte YouTube'da bir paylaşım yaptım. Paylaşımın altında Erperen'in e, yorumunu gördüm. Erperen e, bana mesaj attıktan sonra İngiltere'ye gelmiş. Hatta dönmüş bir daha gelmiş galiba. <gülüyor> Ondan sonra kendisiyle iletişimde bulundum. Konuştuk, biraz sohbet ettik. Ben de dedim ki, e, seni kanalıma konuk edeyim. E, birazcık konuşalım. E, birazcık neler yaşadığından bahsedelim. De. Alperen sen kaç yaşındaydın şu anda? 22 yaşındayım Evet, 22 yaşında. E, İngiltere'ye gelip burada tutunmaya çalışacağım. <gülüyor> Alperen'in hikayesini. <gülüyor> <diyeyim>. <gülüyor> evet, Al e, Alperen. Birazcık e, seni konuşalım. Öncelikle buraya tamam. nasıl geldin? ...Hankara Anlaşması'yla mı geldin... ...yoksa farklı bir vizeyle mi geldin? Şöyle... ...benim babaannem... ...savaştan önce Kıbrıs'ta doğmuş... ...ondan dolayı... ...onun iki taraftan da vatandaşlık... ...alma hakkı var. Hem kuzey kısmından... ...hem güney kısmından. Dolayısıyla... ...soyundan geldiğimiz için... ...bizim de öyle bir hakkımız varmış. Bunu biz de çok sonra öğrendik. Çünkü hani... ...öyle bir plan yoktu. Hani araştırma yoktu. Bilgimiz halinde değildi. Ben işte üniversitede okuyorken şey bu arada ilginç bir şekilde Kıbrıs'ta okuyordum yani. Hani denk geldi bir şey oldu. Araştırdık ettik. Böyle bir hakkımız varmış. İşlemleri başlattık. Sonra ikimiz de vatandaşlık aldık. Ben ve babam. Hatta şöyle bir şey oldu. Babamın şu anda nüfus kartı yok. Pasaport yok ama benim var. Yani ilginç bir şey. Başlama noktası ben gibi bir şeyim şu anda. Ee, onun sayesinde de Avrupa vatandaşlığı kazanmış olduk yani. Brexit öncesinde de İngiltere'ye yerleştim. 2021'de o sırayla gelemiyordum. Evet, bir dakika bir dakika araya gideyim. Şimdi sen şu anda Avrupa Birliği vatandaşısın değil mi? Evet. Tamam. Ee, yani bu büyük bir artı Tabii Brexit met dolayı İngiltere'yi düşündüm. Peki şey niye neden İngiltere'yi düşündün? Yani atıyorum başka bir e, Avrupa <gülüyor> ülkesine de gidebilirdin. Bunun sebebi var mı? Şöyle ya aslında vatandaşlığı aldığım ana yer yeri de düşündüm. Kıbrıs ama Yunanca konuşmayı bilmiyorum. Ee, ve hani Kuzey Kıbrıs hani böyle çok bana benlik gelmemişti. Aşırı sıcak. Aşırı işte ne bileyim turistik bir mekan. Ee, başka Avrupa ülkelerine baktım. İngilizce konuşan bir yer lazımdı bana. Çünkü çocukluğumuzdan beri hani ikinci yabancı dilimiz İngilizce. Ee, Almanca da olsa başka bir şey olsa Fransızca olsa mesela onları da düşünürdüm. Değerlendirirdim. İrlanda vardı, İngiltere vardı. Bir de e, Hollanda'yı düşündüm. Çünkü Hollanda'da da çok fazla aslında insanlar İngilizce konuşuyor genel olarak. Ee, İrlanda bana böyle şey geldi hani ikinci seçenekmiş gibi geldi. Çünkü İngiltere'ye göre hani Youtube'dan bakıyorum işte oradan buradan bakıyorum hani çok teşvik edici gelmemişti bana. ikinci seçenek gibi gelmişti. İngiltere çarptı gözüme. Ana dil İngilizce olduğundan dolayı. Brexit olmadan da gelmeliyim kafasıyla biraz böyle oturdum hani. Ya gidiyorum ya gidiyorum hani diye. Brexit olmasaydı e, gelemiyordum. Yani ön, sonrasından gelemiyorsun, değil mi? O süre sondu galiba. Yani Brexit sonrasında evet gelemiyordum. Yani belki e, şartlar değişmiştir. Yeni imkanlar oluşur ama eskisine göre daha zorlaştı şu anda. Evet. Ee, uçağa bindin, geldin. <gülüyor> <gülüyor> ne, neler hissettin? Öncelikle böyle hani günü... bir aldık seni bu arada. Yoksa direkt kendine geldim birisi almadı ta evin önüne kadar gideceğim önüne kadar bir şekil gittim bir yerde taksiyle, işte bir yerde trenle işte İngiltere ilk gelenlerin yaşacağı işte oyster kart arama macerası gibi işte Benim, ben ben o şeyleri geçtim öyle tek tek. Peki İngilizcem nasıl? İngilizcem şöyle hani özel bir kurs ne bileyim ya da böyle uzun bir süredir yürüttüğüm bir şey yok ama işte üniversitede hazırlık eğitimi almıştım. İşte falan kullandın mı yoksa kullanmamışsın Yani derslerimiz İngilizceydi bizim direkt Kıbrıs'ta tüm dersler ee, Türkçe konuşulmuyordu hani teneffüsler dışında. O onun biraz avantajı olmuş olabilir. Ama daha çok da işte film dizi yani dünyanın dili İngilizce olması daha benim de işte dünyada merak ettiğim şeyleri böyle kovalamayla filmler diziler o kadar yani. Hani B1, B2 derecesinde. Peki senin şu anki andaki durumun ne oluyor tam olarak? Sen vatandaş oluyor musun burada? Ee, oluyor musun? Nasıl oluyor? Avrupa vatandaş olarak gelenlerin işte bir belge doldurması gerekiyor. EU Settlement diye geçiyor. Bu belgeyi ben aldım ama burada 5 yıldır yaşamadığım için yerleşmiş konumunda değil yerleşmekte olan konumunda diye geçiyor. Beş yıl içinde bunu da alacağım. Hani bu yer, yerleşti artık. Artık buranın hani iyice vatandaşı gibisinden. Ardından umarım şeyde vatandaşlığı da alacağız. Bir vatandaşlık daha eklenirse dört mü oluyor, beş mi oluyor? Öyle bir şey yani. Şimdi Ankara Anlaşmalar'da iş yapması, fatura kesmesi gerekiyor. Bir şirketin olması gerekiyor. Sen de böyle bir şey yok anladık. Yok hayır. Çalışma izni falan her şeyim var, değil mi? Evet, çalışma, oturma, var o izinler, evet. Çok güzel. E, kaç ay oldu İngiltere'ye girelim? Hani neresinde sırf vardı İngiltere'nin? İngiltere'nin ben güneybatısında yer alıyorum. Aslında Galler'in biraz aşağısında küçük bir şehirdeyim. E, İngiltere'deyim ama gene Galler'de değilim. E, Taunton diye geçiyor. Kuranın nüfusu yaklaşık olarak 60 bin civarında. Neden tontumu tercih ettin? Yani sebebi ne? Niye oraya geldin? Tanıdık mı vardı? Arkadaşım vardı? Kimi İngiltere'ye gelmeden önce, daha ikinciye İngiltere'ye gelmeden önce Facebook'ta iş ilanları arıyordum. Ee, Türk grupları var. İşte çoğunlukla kebapçılardan ve berberlerden oluşmakta olan iş grupları var. Orada eleman arıyorlar. ...ben de o ilanlardan biriyle görüştüm. Ee, şey yaptık, anlaştık. Biraz uyuştu hani frekanslar. Ee, beni de sevdi böyle biraz genç olmamı. Biraz da böyle çok çeşitli şeyler istiyordu. Böyle multitasking istiyordu. Hani hem burger yapsın, hem web sitesi yapsın. İşte hem telefonlara baksın, hem... Çöpü düzenlesin, çöp atılacağı zamanı, <gülüyor> kısaca hani her şey yapsın bekliyordu. Ee, öyle olunca biz de, tamam abi yaparız kafasıyla geldim. Ee, bir bir buçuk ay orada çalıştım. Ardından e, oradan ayrıldım. Orası biraz böyle küçülmeye falan gitti. Yeni bir işletme aynı zamanda. Ee, burada senin de videonu izlediğimden dolayı ilk zamanda güzel. Para kazandıracak işler videonu şuradan tıklayabilirsiniz o videoda. Aynen. En çok izlenen videolar. Ee, i̇ş para kazanmaya gelince insanlar böyle bayağı garip oluyor. Öyle öyle. <gülüyor> Delivery driver olmak yani işte yemek kuryeliği yapmak. Hoşuma gitti. Bisiklet sürmeyi de seven biriydim. Şöyle bir şey var hani bazen tamam çok zor şartlarda oluyor işte o yemek kuryeliğini yapmak özellikle bisikletle yapıyorsanız Yağmurdur odur budur hele İngiltere'de olduğumuzdan dolayı Ama bazen de öyle bir güzel oluyor ki sanki hani e, Tatil yapıyormuşsun böyle bisikletinle etrafta dolaşıyormuşsun doğada dolaşıyormuşsun yani Çok güzel nehirlerin yanından geçe geçe siparişler bıraktığım oldu İşte mis gibi parklar insanlar köpeklerini gezdiriyor Kimisi işte sana yol veriyor ediyor iki saniye diyalog kuruyorsun ayakta. Ay, güzel bir iş aslında. Ya birkaç video izledim ben. Ee, şey bazı evleri falan gezerken e, videolar çekiyorsun galiba. Hatta senin de kanal şey yapalım belki. koyalım. Yani Teşekkürler. Işte, şey ya başlangıç için güzel bir iş. E, sürekli olarak evet. değil. E, evet. Yani birazcık daha bilmiyorum buraya geldikten sonra Sonuçta kimse bu tarz işleri yapmak için gelmedi buraya. Evet. Ama ilk aşamada işte <gülüyor> hani Herkes şey diyor. Mesela yıllarca burada iş yapmış bir adama dediğinde adam diyor ki, en gülde giderim delivery yaparım. Yani aç kalmam şeklinde. Aynen öyle. <gülüyor> ya yani, delivery işinin en önemli yanı esneklik. Evet. Yani o yüzden ama işte şey gibi bir kilometre taşı gibi görmek lazım. Bir sürü onu yapıp sonra o taş üzerinden atlayıp başka işlere geçmek lazım. Peki şu anda kaçıncı işindesin mesela? Efendim? Şu anda kaçıncı işindesin? Bir tane iş, bir yere girdi. Şu, şu an üçüncü işimdeyim. Burada iş bulma ajansları var. Özel iş bulma ajansları. Ben aslında onlarla iletişim geçmedim. Onlar benimle iletişime geçti. Ben sağa sola CV yolluyordum. işte Facebook'a, oraya, buraya. ...işlere başvururken... ...onlar bana mail attı. Biz hani böyle bir firmayız. Ee, ve bu bölgede aktifiz. Şöyle de bir iş var elimizde. İşte depoda çalışma. Ee, bir üretim hattı düşünün. Kocaman bir masa. Ee, son akşam yemeğindeki masayı düşünün. Öyle uzun bir masa cidden. O En başında bir adam var. Sonunda bir adam var. Ortalarda bir adam var. Herkes bir şeyler koyuyor pakete. Ve e-ticaret kutuları, ürünleri paketliyoruz işte. Onları son kullanıcıya hazır hale getiriyoruz. Şu an o işi yapıyorum. Turistlik de nasıl oluyor? E, cilt bakım üzerine. Eticaret yapan bir firma diyelim. Öyle mi? Evet. Anladım. Bu ikinci işin mi, üçüncü işin mi? Üçüncü işin galiba. İkincisi neydi ben onu açıyordum. İkincisi işte e, delivery işi. Hı. Anladım. Ama delivery işi şey, arada bir yapıyorsun şu anda da, değil mi? Arada çıkıyorum, yapıyorum gene ama şu an bisikletim arızalı olduğundan dolayı biraz ara verdim. Şu anda bize kiralamış olduğum odadan bağlanıyorsun değil mi? Evet. Evet. Bur burada karşılaşacağınız ilginç kavramlardan biri oda kiralamak. Çünkü yani Türkiye'de var mı böyle bir şey herhalde yok sanırsam. Yok gibi bir şeydi. Çünkü biz ee, yani kültürümüze göre pek sıcak bakılmayan şeyler oda kiralamak. Evet. Evet. Evet değil mi? E paylaşımsız oda değil mi şu anda bu oda? Bu oda bu paylaşımsız oda. Zaten arkada ayna var. Oda kocamanmış gibi gözüküyor evet. ama aldanmayın o kadar. Ben de onun <gülüyor> bayağı genişmiş ama. <gülüyor> e ev sahibi işte öyle bazı akıl oyunları yapabiliyor böyle 3-5 papelde <gülüyor> para kazanmak için. Ee, yabancı herhalde. Yani mesela ilk Evet. Çaprak ev kiralamay, odayı bir tutarken şey yapıyorlar kaç ay kira istiyorlar, güvenemiyorlar. Bu e, ev sahibi evet. burada bayağı bir şey sıkıntı çekmişler. Böyle problemler çıkartıyorlar anladığım kadarıyla. Senden mesela şey oldu mu? E, birkaç aylık bir şey istendi yoksa direkt o hafta? Ben şöyle benden sadece depozito istendi ve 1 kira istendi. Ama e, ev sahibine kalsaydı biraz daha uzun sürecekti. İşte yok bir önceki burada yaşayan adamın işte temizliği de oydu buydu çok güzel teslim etmek istiyorlar sana. Çünkü sen senden de o şekilde teslim olmak istiyorlar. Ee, ve böyle prosedürler var. İşte bir sürü işte kağıt var. İşte içinde kimisinin wifi şifresi yazıyor. Kimisi işte mutfak ekipmanları yazıyor. Odanın içinde neler geliyor ve sen nasıl kabul ediyorsun? Nasıl anlaşma yapıyorsun? Onunla alakalı bir belge var. Ee, onlar biraz uzun sür sürüyordu. Ben de o sıra böyle bir şeydeydim. İlk işimden ayrılmıştım ve şöyle bir durum var. Hani burada kebapçıda ya da böyle yemek sektöründe çalışmaya gelenler bilir. Genelde oranın üstünde bir daire olur. Evet. Orayı tutarlar. İş, sahi, i̇ş verenler. Ve seni de oraya koyarlar. Ama işi bıraktığın anda aslında evin de yok oluyor bir anda. Hani bağımsızlık diye bir şey yok, çok korkunç bir şey o bu arada. Ben de bir anda işte hani şey bulmuş oldum biraz kendim hani kovulmuşum ee, ve evden de kovulmuşum gibi hissediyorum doğal olarak. Zaten birkaç gün içinde çıkmazsam da öyle olacak. Ee, hemen biraz şey yaptım, depozitayı elden hızlıca verdim. İşte iletişimimi çok iyi tutmaya çalıştım ev sahibiyle çok arkadaş canlısı yaklaşmaya çalıştım. Ee, onlar da sağ olsun işlemleri biraz daha hızlandırdılar. Böylece odayı tutmuş oldum. Bu ilk yani ilk restoranın e, odasında kaldım. Sonra buraya geçtim. Hı -hı. Evet. Restorantların tabi bu şey anlamında e, kalmaya yer vermeye güzel aslında ama bir yerden evet. aslında özgürlüğünü elinden almış oluyorlar. Evet. Yani şöyle bir durum var. İlk zamanlarda ...çok güzel para biriktiriyorsunuz. Saatlik olarak az veriyor olsalar da... ...tüm gün orada çalıştığınız için... ...elinize para kalıyor ve... ...hani dükkan hayatınız oluyor. Eve sadece uyumaya gidiyorsunuz. Ama tabi... ...dükkanın üstünde olunca, dükkanın kapısını açınca... ...evinde kapısını açmış gibi bir şey oluyor. Hani bugün erken açalım, kalk gel. <gülüyor> ya da şöyle yapalım gibi... ...değişiyor bir anda her şey. Peki Alperen sen şimdi... Ee... Kıbrıs'ta üniversite okuyordum. Hangi bölüm okuyordun? Kıbrıs'ta bilgisayar mühendisliği okuyordum. Kuzey Kıbrıs'ta. Devam edebittin mi? Yani burada Yok. Yok. Ee, hazırlığını bitirdim sadece. Hazırlığı bitirdikten sonra bölümde bir ay kaldım. Ee, güzeldi aslında ama bir yandan da işte anladım ki hani... ...biraz zor ilerleyecek bu. İlerlemeyecek. Yılı artacak. Bir yandan yarı burslu okuyorum hani Finansal kısımları var falan filan böyle bir bu, bunu aldım Pasaportta çıkınca Peki ee, şey Yani Sen şu anda Avrupa Birliği vatandaşlığı Olmadan faydalanıyorsun yani Burada eğitim Bir şeyler evet. yapabilir misin Bunları falan biraz araştırdın mı Biraz araştırdım e, İngiltere'de Eğitim 1991 yılından sonra ücretli olmaya başlamış ve pahalı. Hani e, Bir yandan işte İngiltere güzel ama her şeyde bir bedeli var bir yandan. E, kendi vatandaşları da 9000 sterlin ücret ödüyorlar. Şu anda üniversitelere minimum. E, benim için de aynı şartlar geçerli onlar için. Ama şöyle bir durum var. E, tabii çok denirlemesini araştırmadım ben ama. Ee, ya sınırsız oturum aldığın zaman ya da vatandaşlık aldığın zaman ikisinden biri olunca hı hı. yani ücretli olmayan e, üniversite programları da var diye duydum. Yani hı hı. Et, bilmiyorum. E, bence bunları da araştırabilirsin. Çünkü senin avantaj, evet. diğer avantajın şu, e, yaşın çok genç. E, burada biraz daha durup ondan sonra e, güzel bir üniversiteye gidebilirsin. Şu anda sen sıfırdan başladın. Bizler de sıfırdan hı hı. başladık. E, ama en azından genç olmanı şey yapabilirsin burada değerlendirirsin. Yani ben daha şu anda e, imkanım olsa böyle bir yüksek lisans şeyler <gülüyor> düşünebilirim. Yani Türkiye'de yaptım yüksek lisans ama bir de burada yapmak istedim. Tabii. Şu anda pek mümkün değil gibi bir şeyde olmanızı <gülüyor> halletmem. <gülüyor> e, ama yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki birçok şey burada geçerli değil. Okuduğum üniversiteden tutup birçok şey birçok şey ne falan hiç. Birisi burada geçerli değil. Ee, hani ben biraz da araştırınca hani en azından bir master falan yaparsanız e, hani burada evet. geçerli olur gibi şeyler söylüyorlar. Yani eğitim anlamında da tamamen şey yapma. Eee kör etme kendini diye bende aslında bir abi önerisi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler abi vallahi önemli. Şöyle bu tarz eğitim programları çok güzel köprü oluyor. Hani biz geldik, ettik buraya ama sonuçta İngiliz olmadık bir anda. Bir yanda İngilizce ana dilimiz olmadı. Aldığımızda eğitimler farklı bu zamana kadar. Bir yandan çok güzel köprü oluyor bu tarz eğitimlere başvurdu mu? O ücretsiz üniversite olayını ben bilmiyordum. Onu da bir bakarım. Ben şeyi araştırdım biraz. Kredi programları varmış bizdeki KYK gibi. Onlarla şey yapılabiliyormuş. Hani icra edeceğin mesleği daha doğrusu okuduğun üniversitenin mesleğini yapıp güzel bir para kazanana kadar senden istemiyorlar. Aynı KK gibi. Sen mezun olacaksın ki önce mesleğini elde edeceksin. işe gireceksin. Sonra taksitlendire taksitlendire ödeyebiliyorsun. O şekilde zaten birçoğu öğrenci de... ...vaşıyor. En azından bir Amerika kadar şey değil. Yani acımasız değil. Amerika'da çünkü aşırı bir şey var. Burada 30 bin dolar falan yani. Borçlar falan. Problem. Yani... Bu şeyi kaçırma, derim ben sana bir e, bir abin olarak diyeyim. Ben de evet. İstanbul'da. Ya Aslında şöyle söyleyeyim, sen benim e, şu versiyonum bence, ben vakti zamanında İstanbul'a geldim, sen de e, benim yaşlarımda, ben senin yaşlarındayken İstanbul'a gelmişsin. Sen de aynı şekilde İngiltere'ye geliyorsun ve bu çok büyük bir artı. E, evet. Benim yaşlarıma geldiğin zaman, e, bence çok daha güzel yerlere gelirsin diye düşünüyorum. Bir şekilde takip bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Ee, şimdi peki sosyal çevre olarak e, arkadaş eline biliyor musun? Evet, yani Türklerde bir şekilde yolun kesişiyor, kesmek zorunda da ama e, bunun dışında yabancı bir şeyler yapabiliyor musun? Şimdi bir de Covid de var ama e, yine de bilmiyorum bir ortam için hı hı. Yani şöyle bir etkinliktir, bir organizasyondur, onlara katılayım, arkadaş edeyim, onu şu anda yapamıyorum virüsten dolayı. Fakat e, iş yerinde illa birileriyle ortak çalışıyorum sonuçta. Yabancı. Oradakilerle yabancı, yabancı oluyorlar. E, yani genelde yarısı İngiliz oluyor, diğer kalan yarısı da dünyanın her yerindeki ülkelerden. E, i̇şte Filipinli arkadaşım da var. E, onun dışında işte Polonyalı, Romanyalı zaten onlar biraz daha burada çoğunluktalar. Onlar da var. Onlarla alakalı şöyle bir problem olabiliyor. Onların sayısı fazla olduğundan dolayı onlar kendi aralarında konuşmaya başlıyor. Ne yazık ki ben de bir hay diyemiyorum yani. Fakat işte böyle dünyanın farklı yerinden gene insanlarla tanışıyorum ediyorum. Ama çok şey olmuyor hani Türkiye'deki böyle arkadaşlıklarım gibi olmuyor. Sebebi de hani o kadar ben ilerletemiyorum. Hani biraz da benden kaynaklı. Alperen, ee, peki şu anda neler hissediyorsun? Burada yalnız memlekete ee, <gülüyor> özlüyor musun? Ondan sonra ee, yani zorluk çekiyor musun? Yani çekiyorsunuz. Ne kadar da bir de sizin <gülüyor> anlatımını bilmemiz istedim. Şöyle, ekonomik olarak bir dönem böyle ne yapacağız, ne edeceğiz, ne olacak? Bu durumlar falan filan diye hani böyle banka hesabının işte uygulamasına baktıkça düşünüyordum ne oluyor? Eksiye gidiyoruz bak bu düşüyor artmıyor. Hani İngiltere'de hayaller mayaller Avrupa. O an böyle çok garip hissettiğim zamanlar oluyor. Ama e, o konular artık biraz daha böyle düzenli iş işte adaptasyon süreci ilerledikçe daha olumlu ilerliyor. Onun dışında memleket hasretinin vurduğu zamanlar oluyor. Ben daha burada üç buçuk aydır buradayım. Ve normalde hani ben Kıbrıs'ta bir, bir buçuk sene yaşadım. Ee, orada da Türkiye'yi özlemiştim yani hani Kıbrıs'ta yaşamama rağmen. Ee, burada da özlediğim şeyler oluyor. Bazen böyle zaten... Kafama denk ediyor. Ya neden ben şu an simit yemiyorum da bilmem ne yiyorum falan. <gülüyor> Nerede sucuklar falan dedim. Yemek anlamında çok oluyor. Yani eş, arkadaş. Hani online'da görüşsek de videolu görüşmeler, ses görüşme Gene onlar da oluyor hani. İşte kardeşinin doğum günü oluyor. Kutlayamıyorsun, edemiyorsun. Hani uzaktasın. Ben bir de mesela 3 yıldır doğum günümü böyle. Hani istediğim insanlarla. Bir arada olamıyorum hani öyle. Kutlamalık pek bir şeyimiz yok zaten ama bir, birinde Kıbrıs'ta oldum, birinde İngiltere'de oldum falan böyle bir garip oluyor yani. hani <gülüyor> Değişik duygular içine giriyorum. Alım gücünü hissetmek çok hoş. Hani bir markete girdiğimde, ettiğimde. Tabii onun da yine dezavantajları var işte. Birazdan böyle bir çikolata alıyorum böyle bir torba. Sonra ne yaptım ben oluyor yani. Suçlu hissediyorum kendimi. Ya şey, e, biz de mesela ilk geldiğimizde Tesco Express'e gidiyorduk. Hı hı. Express'te yani aslında en pahalısı. E, evet. Biz, biz tabii direkt Türkiye'den geldiğimiz Türkiye'deki fiyatlara göre düşündüğümüz için. Evet. Bu buluruz falan diyorduk. Sonra baktık hı hı. aslında en pahalısı oymuş. Sonra Lidl'a falan gidiyor. Yani evet. Almanlar falan... kurtarıcı cidden. Aldi ve Lidl. Peki, e, burada şu ana kadar yaşadığın böyle enteresan farklı bir olay oldu mu? İngiltere'ye geldiğinde ne bileyim ne olabilir? Çömezlik olabilir. E, genelde hani bir ortama bir okula bile giderken baya bir çömezliklerle karşı karşıya kalırız. E, senin var mı böyle anlatacak bir şey? Valla değişik anı böyle hani anı anlatmayı dinlemeyi çok seven bireyim. Oluyor her gün oluyor çünkü hani. Sanki bizi almışlar böyle, hiç bilmediğimiz bir yere bırakmışlar böyle bir ormanın içine. O yüzden yeni türler görüyorsun, yeni kültürler görüyorsun ve farklı hissediyorsun. İngiltere'ye ilk geldiğimde ben, ki o başarısız olduğum seferde, Türkiye'den geldiğim için yanımda başka Türkler de vardı dolayısıyla aynı uçakta. indik. biraz o yoğunluk dağıldı etti ama sonradan, bir tane abiyle beraber aynı trene bindik. O da Ankara Anlaşması'yla buradaymış. Ee, biraz teknolojiden pek anlamıyor ama bilgisayar üzerine bir şirket kurmuş burada Ankara Anlaşması'ndan <gülüyor> yararlanabilmek için. Evet. Hani ya, yazılım falan yaptığını iddia ediyor ama bir yandan elinde Nokia 3310 falan filan var. Ee, bir tane daha telefonu vardı. Bana şey dedi... E, bir tane uygulama var dedi. Mükemmel bir şey dedi. İngiltere'ye geldiysen net kullanman lazım dedi. Adam açtı Google Translate'i gösterdi. Ben böyle oldum. Böyle. <gülüyor> hani bir yandan içimden böyle garip şeyler hissediyorum. Güleyim mi, gülümüyüm mi? Adam ironi mi yapıyor acaba falan? Öyle düşünmeye başladım. Harbiden Google Translate'i açtı gösterdi yani. Bak böyle çeviriyor. Türkçeden de İngilizceye çeviriyor, İngilizceden de Türkçeye çeviriyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> her dilden her dilde çeviriyor diyor. Sonra indik o istasyondan. Benim başka bir yere gitmem gerekiyor. Panik içindeyim. Hani ilk kez gelmişim. Panik içindeyim. Adam da aşırı rahat. Hani <gülüyor> ikimizin de ortası yok. E, İngilizcesi de pek kuvvetli değil. Hani bana yardımcı olma istediğinden dolayı e, bir tane böyle kulaklıkla yürüyen hanımefendi Türkçe bağırmaya başladı. Yani sesli bir, yani bağırma dedim sesli bir şekilde yol sormaya başladı ama Türkçe soruyor. Yani kadın da ya Çinli ya İngiliz ya başka bir şey, yani Türk değil. Ben böyle yine garip oldum, ne oluyor falan böyle. Hani daha garibi bir iki cümle sonra başka bir yerden biri geldi Türk. Kardeşim şuradan gideceksin dedi. Yani bildiğin Londra'nın hani ortasında bir yerinde Tottenham'da. E, bağırarak, İngilizce, Türkçe bağırarak yolunu bulabiliyorsun yani. İngilizce bilmene bile gerek yok. Şey <gülüyor> Bu ya, gelmişti başıma. İngilizlerle yaşadığı, yabancılarla yaşadığı bir şey oldu mu? E, bir gün e, dükkana biri girdi böyle alev acale. Yeni bir oda tutmuş ve yatak taşınması gerekiyormuş. Ama ben de yatak binci bir acaba ağır bir şey mi altı ile beraber işte ne bileyim ya da ranza gibi bir şey mi? Hani çünkü diyor ki para vereceğim. Bir yatak taşınacak, yani oda taşınmayacak. Ben böyle biraz gözümde büyüttüm hani kaç para verecek falan acaba falan filan. Sadece yatağın üst kısmını taşıdık şu şiltesini. Böyle 200 metre falan adamla beraber. Sonra beraber Tesco'ya gittik. ATM'den çekti parasını. 50 sterlin, tak tak verdi. Ona mesaj şaşırmıştım. O adam yabancıydı. İyi yani. Böyle bir pat diye yol ortasında adam bana yardım et mi dedi sana? Ben dükkanda çalışıyordum. Burgercide çalışıyordum o zamanlar. Dükkana girdi. Direkt dedi hani eleman lazım. E, tabii o ara şey de yoktu. Güzel denk geldi. Patron da yoktu. Yoksa hani... <gülüyor> Hani 50 sterlin için yiyeceğin fırçaya değer mi değmez mi? Tamam. Belli. Ama o zaman da da şöyle bir şey var. Günde 12-13 saat çalışıyorum. Bir günlüküm 50 sterlin hani. 12-13 saat çalışma ama 15 dakikada hani bir iş yaptım geldim. Çok mutlu hissetmiştim yani. Aşırı. Şöyle biraz böyle öğrenci işi. Hani ne koparırsak. Evet. Yani. Evet. evet. Evet. Var mı eklemek istediğin bir şey, ee, Alkan? Hanım. Allah yok abi ya. Tanışmamıza da vesile oldu bir yandan bu. Evet zoom. ya yani İkinci. şey e, hani tavsiye ediyorum sana çekmeye, video çekmeye devam et. E, <gülüyor> ben de bir yerden sonra tabii bazen aksıyor iki ay falan gibi aramıyorum evet. falan. Bulçuyorum çekeceğim diyorum. Başka bir iş çıkıyor. Bir de evet. asıl işimiz bu olamıyor çünkü. E, evet. Burada bir şeylerin savaşını vermek zorundayız. O yüzden bende de aklımda oluyor ama çok faydasını gördüm. Yani çevre anlamında çok faydasını gördüm. Evet. Yoksa YouTube'dan video çekiyoruz diye yani ciddi şekilde para kazanmıyoruz. Ama dediğim gibi, evet. yani şimdi düşünüyorum gerçekten hani burada bizim için en önemli olan şey network. Öyle. Daha dün bulunduğum yerden yeni birisiyle şey, tanıştım. Yani daha önceden Londra'dan birisiyle tanıştım. Ee, yani evet. Gerçekten çok etkisi var. O yüzden e, video çekmeyi ihmal etme. E, bu hı hı. Sana şey, bir abi olarak gidip tarihede bulunayım. <gülüyor> Teşekkürler. Yani, i̇şte öyle bir şey ki, artık şey diyor, Ankara Anlaşması bitti. E, hı hı. Brexit oldu. Hani senin durumda olanlar ne yapsın diye bir öneri de istedim senden. Yani evet. şu anda bildiğin kadarıyla yine bir e, çalışma ile alakalı bir vize var. Ee, ama Hı -hı. o da şu anki mevcut şeyler basit değil. Gelir düzeyin yüksek olması gerekiyor vesaire vesaire şeklinde. Evet. Alperen'i dinlemiş olduk. Ee, Alperen'i tekrardan teşekkür ediyorum ee, konuk olduğu için. Alperen'in de kanalının linkini açıklama kısmına falan yerleştireceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Haşşakal.